y artı 13 eşittir 4, x artı 2, 4 çarpı x artı 2. Bu denklem nokta eğim formunda. Bu denkleme baktığımızda tanımlanan doğrunun eğiminin 4 olduğunu görüyoruz. x eşittir eksi 2 ve y eşittir eksi 13 noktasının bu doğru üzerinde olacağını söyleyebiliriz. Eksi 2'ye eksi 13 noktası bu doğrunun üzerinde olacak. Çünkü eğer bir şey nokta eğim formunda yazarsanız bu eğimdir. Bu, x eksi noktalardan birisi olacak. x eksi eksi 2 artı 2 eder. y eksi bu noktanın y koordinatı, yani y eksi eksi 13. Bunu şimdi eğim kesişim noktası formuna çevirelim. Eğim kesim formunu, eğim kesişim formunu hatırlayalım. y eşittir mx artı b. Burada m eğim, b ise x kesişimi. Bu denklemi sağdaki şekilde yazacağız. Bunu yaptığımızda da buradaki m'nin 4 olduğunu göreceğiz. Önce eşitliğin sağ tarafındaki 4'ü parantezin içine dağıtalım. Eşitliğin sağ tarafı ne olacak? 4x artı 8 olacak. Sol tarafta ise y artı 13 var. Böyle duruyor. Şimdi her iki taraftan 13 çıkaracağız. Ve denklem y eşittir bir şey çarpı x. Artı yine bir şey formuna gelecek, bir şey. Her iki taraftan 13 çıkaralım. Sol tarafta sadece y kaldı. Sağ tarafta ise 4x artı 8 eksi 13 eksi 5 eder, değil mi? Sağ tarafta 4x eksi 5. Denklem cevap alanına girelim. y eşittir 4x artı eksi 5. Cevabımızı kontrol edelim. Doğru. Şahane.